Bugün 5 Aralık 2022 Pazartesi. Ay günündeyiz. Ay Boğa burcunda ilerlerken maddi manevi güven ve istikrar beklentilerimizde güçlenebilir. Kariyer ve parasal kazançlar ana motivasyonlarımız olabilir. Günlük işleri iyi bir şekilde organize etmemiz, pratik ve somut sonuçlar almamız mümkün. Venüs ve Neptün arasındaki dik açının etkisi devam ediyor. Neptün bugün Balık burcundaki geri hareketini tamamlayıp ileri harekete dönüyor. Bugün yay burcundaki Merkür ile Balık burcundaki Jüpiter arasında etkileşen üçgen görünüm, zihinsel enerjimizi ve iletişim trafiğini arttırabilir. İnanç, maneviyat, sanat, yabancı kültürler, uluslararası konular, seyahatler, akademik çalışmalar, medya ve yayıncılıkla ilgili konularda idealist ve vizyoner olabilir, hayal gücümüzden yararlanabiliriz kişisel arzularımız ve inançlarımızda aşırı idealist ve fanatik de davranabiliriz. Abartılı konuşmalarımız olabilir. Sevgi ilişkilerinde ise hayalperest ve maceracı olmamız mümkün. Akşam saatlerinden itibaren ay, boğa burcundaki Uranüs ile birleşecek. bireysel ve özgür davranmak isteyebileceğimiz akşam saatlerinde farklı konularla da ilgilenebiliriz. İlginç ve yaratıcı fikirler üretmemiz mümkün. Huzursuz hissedebileceğimiz akşam saatlerinde heyecan yaratacak bazı beklenmedik ani gelişmelerle de karşılaşabiliriz. Siz de şimdi kanalımıza abone olun, yorumlar bölümüne sorularınızı yazın, sürprizlerimizden haberdar olun.